Üç boyutlu bir şeklimiz var ve arkadaşımız Tahsin, bu şeklin alanının 40 kare olduğunu söylüyor. Aşağıdaki çizimde verilmiş iki boyutlu ve çok yüzlü şeklin kenar uzunlukları 5 cm'ye 2 cm. Sizce Tahsin'in alanını bildiği bu şeklin açılmış hali bu olabilir mi? Öncelikle bu çizimle ilgili her şeyi anladığımıza emin olalım. Ne biliyoruz? Tekrar bir bakalım. Kenar uzunluklarından bir tanesinin 5 santimetre olduğu verilmiş. Ayrıca üzerinde çift çizik olan, çift çizik olan her kenarın uzunluğu da 5 santimetre. Buna göre bu kenar 5 santimetre, bu da 5 santimetre, bu da. Ve buradaki iki kenarda bu ve bu yine 5 santimetre uzunluğunda. Yine soruda verilene göre kısa kenarın uzunluğu 2 santimetre. Bunu da biliyoruz. Mesela bu kenar 2 santimetre üzerinde tek çizik gördüğünüz tüm kenarların uzunluğu 2 santimetre, yani kısacası geriye kalan tüm kenarların uzunluğu 2 santimetre olmalı. Soruda bizden istenmiyor ama gelin açılmış hali verilen bir şeklin kapatıldığında neye benzeyeceğini, nasıl bir şekle dönüşeceğini gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Bu şeklin bir dikdörtgenler prizmasına dönüşeceğini söylemek çok da zor değil. Şimdi bunu gözümüzün önüne getirip çizmeye çalışalım. Evet, bu yüzey buraya doğru katlanacak. Bu yüzey de bu şekilde katlanacak. Bu yüzey taban olacak. Bunu bu şekilde, bunu da bu şekilde katlayacağız. Ve bu da şeklimizin tavanı olacak. Kısacası bu çok yüzlü şekil şu şekilde görünecek. Bu tabanımız olsun, uzun kenarı 5 santimetre olacak. Başka bir renk kullanalım. Bu iki yüzey birbirinin aynısı. Evet, tabanın uzun kenarının ölçüsü 5 santimetre. Yani istersek bu kenara çift çizik de atabiliriz. Ve tabii ki karşısındaki bu kenarda, karşısındaki bu kenarda 5 santimetre olacak. Bu yüzeyi katladığımız zaman yüzey buraya gelecek. 2 santimetrelik kenarın olduğu tarafa, yani bu yüzey, buradaki yüzey olacak. Bu yüzeyi katladığımızda ise bu şekilde olacak. Yani bu bize doğru bakan yüzey. Bu yüzeyi katladığımızda buraya gelecek. Tabii bir de bu yüzeye bağlı bir tavan var. O da aynen bu şekilde şeklin üzerine kapatacak. İşte açık halde verilen bu şekli kapadığımızda böyle bir dikdörtgenler prizması elde etmiş oluruz. Boyutları ise 5 santimetreye, 2 santimetre yüksekliğinde ve 2 santimetre derinliğinde olur. Şimdi de soruya geri dönebiliriz. Bu şeklin alanı 40 santimetre karemidir. Açık halde verilen bir şekil üzerinde alan hesabı yapmak çok kolay. Ayrı ayrı verilmiş tüm bu yüzeylerin alanlarını bulup toplarsınız, kapalı şeklin alanını bulmuş olursunuz. Hemen hesaplayalım. Bu şeklin alanı için 5 ile 2'yi çarpmam gerekiyor, yani 10 kare. Aynı bu yüzey gibi kenar uzunlukları 5'e 2, bu da aynı ve bu da. 5 santimetre çarpı 2 santimetre cm, 10 kare eder. Bu iki yüzey ise 2'ye 2, yani alanları 4 kare olacak. Toplam yüzey alanı ise 10 artı 10 Artı 10 artı 10 40 eder ve buna 2 tane 4 eklersem 48 santimetre kareye ulaşmış olurum. O halde açılmış halde verilen bu şeklin alanına bakarak tahsinin bildiği 3 boyutlu şekille aynı şekil olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu şeklin alanı 40 santimetre kare değil. Bu gördüğünüz alanı 48 santimetre kare olan farklı bir şekil.